Osman, ne yapıyorsun yine ya? Yine Bitcoinleri mi daldın, ne yapıyorsun? Yok ya, bu sefer şu Xiaomi'lerin Redmi modelleri tanıtılıyor bugün, onlara bakıyorum Redmi Note Notebook falan. Nasıl güzel <gülüyor> ürünler var mı bari? Ya şöyle bir şey, zaten biliyorsun, bayağı da tanıdılacağını biliyorduk sonlarla. Hatta bir tane de video çekmiştik ama oradaki verdiğimiz bilgiler yanlış çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama neden yanlış çıktı, şunları belirtelim hemen. Ee, normalde şimdiye kadar hep IPC'yi diyebilen olarak sızdırılmıştı. Son dakikada adamlar dedi ki biz buna AMOLED koyduk. Ki şimdiye kadar AMOLED ekran yoktu arkadaşlar Redmi serilerinde biliyorsunuz. Redmi Note 9, Note 8, Note 7 hepsine bakın hepsi IPS LCD ekranlardı. Fakat bu sefer AMOLED ekrana geçmişler. Tabii bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var. İyi yan ne? AMOLED ekranı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> kötü <gülüyor> yan ne? AMOLED ekranın pahalı olması. Yani örneğin şimdi ben genelde şunu düşünüyorum. Hani bu Redmi serisini falan öğrenciler çok tercih ediyor. Ee, ve öğrenciler de telefonları biraz for kullanıyor, sinirleniyorlar, kız arkadaşına sinirleniyor, telefonu yere atıyor. Hani ne oluyor? Ekran kırılıyor. Ekran kırılınca da dolayısıyla ekranı değiştirme ücreti diye bir sonu çıkıyor ortaya. Normalde IPS LCD'de 200 lira veriyordum, değiştiriyordum ama amoled ekranda arkadaşlar bu fiyat 10 katına kadar çıkabiliyor. Yani 1500 lira falan vermeniz gerekebilir. O yüzden artık Redmi Note 10 ya da işte Note 10 Pro Max, artık hangisini alırsanız. Düşürmeyin diyorsunuz. Düşürmeyin, sinirlenince telefona kötü davran. Telefonu bir kenara koyun ya da kılıfını çıkartın, kılıfını falan atın kötü yani. E, telefon madem bu redbill notonlardan bahsettik biraz daha açalım olayı. E, kamera tarafında da bir geliştirme söz konusu, özellikle Pro Max'te. Bunda 108 megapiksellik bir kamera var ama bu kamera e, Samsung'un amiral gemisi modellerinde kullandığı kamera. Mesela şu an, şu an bu telefon videoyu çektiğimiz. Şu anda bu videoyu biz. S20 Ultra çekiyoruz. çekiyoruz. Yani s 20 Ultra'daki S21, pardon, S21 Ultra e, Dolayısıyla işte bu S21 Ultra'daki video performansının böyle belki birazı Redmi Note 10 Pro'da da, ya da Pro Max'de de karşımıza çıkabilir. Biraz diyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz kamera sadece hani sensörden ibaret bir olay değil. Tabi yazılım var. da var. Arka planda çok farklı donanımlar, bileşimler söz konusu. Ama kaliteli bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar Redmi serisinde, özellikle Note 9'da, Note 8'de falan kamera tarafına o kadar önem vermiyordu şu an. Neydi? İşte fiyat performans telefonuydu. Teknik özellikleri, spekleri biraz daha iyiydi. Ama şimdi mesela bu nesilde ben görüyorum ki kameraya da önem vermişler. Dolayısıyla kamera tarafında daha güçlü bir telefon karşımıza çıkacak. Bunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, zaten teknik özelliklere baktığımız zaman da böyle çok absürt bir gelişme yok. Snapdragon 732G Yonga setiyle geliyor. Burada zaten performans sorunu ortaya çıkmayacaktır. Hatta şunu söyleyebilirim, Redmi Note 9 Pro alsanız, hatta Redmi Note 9 Pro'daki Yonga setini de bu telefona koysanız yine performans sorunu ortaya çıkacaktır. Çünkü artık ben Yonga setlerinin belli bir seviyeye geldiğine inanıyorum ve hani e, uygulamalara ya da oyunlara baktığımız zaman da böyle aman aman telefonları zorlayacak, kasacak uygulamalardan, oyunlardan söz etmek çok da mümkün değil. İşte en zoru nedir? PUBG'dir. İşte Asphalt e, Legends falan var dokuz. Onlar çok kasıyor ki bu işlemci onları hayli, hayli sallayarak oynatır. O yüzden hani Yonga e, Seti tarafında bence soru işareti kalmamış. Batarya miktarı yükseltmiş. 5020 mAh'a çıkmış batarya. Yine burada 33 Watt hızlı şarj teknolojisinden bahsediliyor. Bu e, yarım saatte %60 falan şarj edebiliyor telefonu. Yani telefonu şarja taktığınız anda arkadaşlar bu bataryayı yarım saatte %60 seviyesinde şarj edebiliyorsunuz ki bence bu hızlı şarj olayı çok önemli. Çünkü benim mesela önceki telefonda hızlı şarj yoktu fakat şu anda kullandığım işte e, Oppo Reno3 Pro'da var. Mesela %10 şarj kalmış oluyor. 5-10 dakikaya çıkacak oluyor. Takıyorum 2 dakikada bakıyorum %40-150 olmuş. Çok mutlu oluyor insan yani o kadar kısa içerisinde şarjı bu kadar çabuk dolunca. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu telefonlarda arkadaşlar teknik özellikler genel bazda aynı. Yani duyurulan Redmi, Note 10 ailesinde böyle aman aman bir farklılık söz konusu değil. Burada aslında biraz Xiaomi, Apple gibi yapmış. Yani Apple'da nedir? iPhone 12 mini var işte, iPhone 12 var, Pro var, Pro Max var. Teknik donanıma baktığı zaman arada böyle uçuk kaçık şeyler yok. Bunlarda da aynı şekilde arada uçuk kaçık farklılıklar bulunmuyor. Dediğim gibi üç telefonda da Super AMOLED ekran var. Ee, özellikle Pro Max'te 120 Hz'lik bir ekrandan bahsedebiliriz arkadaşlar ki bu da bu telefonu biraz orta segmentin yukarı çıtalarına taşımış. Dolayısıyla bu telefonun ülkemizdeki fiyatı da muhtemelen 4000 liradan aşağı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi diğer Redmi Note modellerine baktığımız zaman çıkış fiyat aralıkları belliydi. E hatta son Redmi Note 9 serisi 3000 liralardan çıkmıştı böyle 3300 vesaire gibi. Ama dediğim gibi Redmi Note 10 Pro Max bence 4000 liradan aşağıya gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hani olabilir biliyorsunuz şu an ülkemizde üretim yapacak. Belki bu üretimi, bu telefonları Türkiye'de üretme kararı alır. Böyle bir karar alırsa zaten biliyorsunuz ülkemizde üretilen telefonlarda bir indirim olacağı söylenmişti direkt olarak bu şirketlerin ülke müdürleri tarafından. Dolayısıyla böylece bu telefonu daha ucuza alma imkanımız da olabilir diyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bize teste gelecektir bu telefonlar. Türkiye'ye geldiğinde fiyatı da zaten belli olacaktır. Ona göre bir fiyat performans analizi gerçekleştiririz. Şimdilik ilk bakışımız... Bu şekildeydi telefonlara, yani ben hoşuma gitti, tasarım olarak, e, arka kamera tasarımı falan biraz daha güzelleştirmişler. Ye, yeni gelen özellikler olarak, örneğin bu kameranın 108 megapiksel çıkması, orada Samsung'un gayet kaliteli sensörlerinin kullanılması, e, batarya miktarının özellikle 520 mAh çıkıp 33 W hızlı şarjla desteklenmesi vesaire tam ideal bir telefon olmuş. He, fiyatı da böyle 4000 liranın aşağısında olursa, iki inşallah olur, Gerçekten arkadaşlar tam böyle bir fiyat performans telefonu olup her türlü amiral gemisi modeliyle de yarışır diyebiliriz. Ben bu kadar söylüyorum. Mücdet. Maşallah çok konuştun Osman ya dedim araya girmeyeyim rahatsız ettim seni. <gülüyor> ya bakıyordum böyle sen gaza geldim böyle. Beğendin mi peki telefonları sen? Ya işte diyorum ya fiyatına bağlı. Şöyle 4000 liranın aşağısına gelirse bu programı istedikleri. Çok beğenirim diyorsun. Çok beğenirim. Almam ama. Peki yurtdışı fiyatları açıklandı mı? Yurtdışı fiyatları açıklandı. Bu Pro Max'in mesela 220 Euro gibi bir fiyatı var Avrupa için. Hmm. Şimdi 220 Euro biliyorsun ama Türkiye'ye geldiği zaman başta çarplıyor o... ne oluyor pek belli olmuyor. Yani onu, onu şöyle hesap et. 10-12'ye falan çıktı artık. Yani Euro'yu 12 alman gerekiyor. 12'ye de iyi bazen 15'e 15 e, falan, çarp, 15 e falan gerek çarpmak gerekiyor. Yani 12'ye çarpsak yine dediğim gibi 4000'lerin hmm. aşağısında Hı. kalır zaten. 220 Euro çünkü. Tabi burada bir de dahili depolama 64 e, RAM'de e, 6 GB falan. Tabii hmm. burada şey de önemli, mesela şu da olabilir. Dahili depolama 64 kime yeter kime yetmez bunu biraz kestirmek zor. Artık çünkü biliyorsun çoğu telefonda 128 GB herkes istiyor. Ki geçen senede mesela herkes 128 alayım, 128 alayım kafasındaydı. Dolayısıyla burada 64'ün ben hani ne bileyim giriş seviyesinde kaldım düşünüyorum artık. Hmm. 128'lik tercih edecektir muhtemelen yine insanlar. Çünkü şöyle bir şey hani yıllar ilerledikçe telefonda değiştiriyor insanlar ama Telefonu aktarma olayı var biliyorsun. Şimdi eski fotoğraflarını silmiyor ki. Evet. Ne yapıyor? Onun yeni nesini aktarıyor. 3 yıllık, aktarır, 4 yıllık, 5 yıllık birikiyor. Katlanarak geliyor. Dolayısıyla katlanarak geldiği için sürekli olarak yer açmak gerekiyor telefonda. Mesela benim şu telefonda e, yaklaşık olarak 128 GBtan fazla telefon falan şeydi telefonun e, video, fotoğraf vesaire var. Niye? Nereden baksana? 10 yıllık şey var içinde çünkü. Fotoğraftır, videodur vesairede. Allah'tan telefon 256 GB Kurtarıyoruz. Kurtarıyor biz. yani yoksa <gülüyor> öbür türlü. Sor. Ben burada kime izliyorum biliyorsunuz? iPhone kullananları. Evet. Hele bir de onların 32 GB'lıkları falan vardı ya ki inanıyorum hala onları kullanan da bayağı bir vardır. Var var. Onlar bir de günceleme geldi mi tırım tırım bir yer açmak için böyle. ama eşi zor gerçekten yani. Evet Apple'da öyle Allah bir sorun var. var. Çünkü yaşadım biliyorum. Yaşadım. Apple mağdur oldum diyorsun öyle mi? O yüzden bıraktım işte ya. İyi yapmışsın. Böyle olmuyor işte. Tamam o zaman biz de merak ediyordur okuyucularımız muhtemelen. Bayağı bir güzel. Sen detay verdin yeni modellerle. Yani gibi. geldiğinde zaten inceleyeceğiz arkadaşlar. Detaylı bir inceleme yapacağız böyle. Şimdilik tanıtıldığı kadarıyla özellikleri. Ki dediğim gibi sızdırılan özelliklerin çoğu yanlış çıktı. İlk etapta bayağı da konuşuluyor bu telefonlar. Yani dünyada ondan önceki gün değil. 2 hafta, 3 hafta öncesinde kesin diye sızdırılan özellikleri. Şimdi gördük ki hiçbiri kesin değilmiş. Evet. O zaman kapatalım mı Adem ne diyorsun? O zaman kapatalım ben Takipçilerimize Çok hoşçakalın diyorum. Kolay gelsin diyorum ben de. Teşekkür ederiz bilgiler için. Evet.